Bir köyde kanalizasyon açıktan akarken, musluktan insanlar suyu içemezken dinozorları buraya yığmanın önceliği bu tür yatırımlara, kapılara, havuzlara, kente faydası olmayan, görselliği olmayan şeylere aktarmanın alemi var mıdır? Anka Parkı sadece harcanan para 750 milyon dolar, evlerimizde su basıyor. Bir yandan eksi 472 milyonla bütçeyi tamamlayacaksınız bir yanda da kendiniz yapın diyeceksiniz, kredi de vermeyeceksiniz. Bunun bir tek anlamı var. Yapmayın demek. Peki yapmadık. Sadece bizde gittik, felçleri, asfaltını yaptık, paramızın yettiği kadar o çalışmaları yaptık. Su bastığı zaman, kendi partilerinizin evin su basmıyor mu? Susuz kaldığınız zaman, sadece bizi oy verenler mi susuz kalacak? Seçim kazanmak nedir, kaybetmek nedir? Bir kişinin hayatına hangi bakan değişir arkadaşlar? Bir evi birkaç defa su basıyor, her yağmurda da bu tekrar ediliyorsa, bu da belediyenin kusurundan kaynaklanıyorsa, hiç kimseye hiçbir mazerete sığınmanın anlamı yok. Şu anda ben belediye başkanıyken bir vatandaşımın evini basınca kendi evimi basmıştan daha fazla üzüntü ve hicap duyuyorum.